Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görüntüde sıkıntı yok, değil mi? Evet hocam. Sesim geliyor. Sayfa 92'de kalmıştık. Bu haberi sıfatlar dediğimiz yet, vecih, nefis bunları açıklıyordu. Sayfa 92 ve la yukalu şöyle denmez <gülüyor> Ey fi makam-ı te'vili yani tevil makamında yorumlama bakımından kema aleyhi ba'dül halefi yani bazı halef alimlerinin yaptığı gibi takip ettikleri yol gibi muhalifine lis selefi yani selefin yoluna aykırı olarak davrandıkları gibi yani genel itibariyle selefin ki tevfiz yöntemi olarak nitelendiriyoruz. Halif ikini tevil yöntemi şeklinde. Bazı selef alimleri nasıl yorumluyorlar? İnne yedewu kudretubu Allah'ın eli kudretidir şeklinde. Ey bir bitarikil kinayet yani kinaye mecaz yoluyla yorumluyorlar. Ev nimetehu veya Allah'ın eli nimetidir şeklinde bir yorum. Ey binaen ala şuna binaen ennel yede el kelimesi tutla bu alen nimeti e, nimet anlamında kullanılır e, ilkesinden hareketle bölüyor. Ve min huqqavdüş şatibiyi mesela bunlardan bir tanesi işte şatibinin görüşü ileyke yedi minkel duha yani sana eee işte uzanan ellerden bir el uzarak o olarak ben elimi uzatıyorum ifadesinde olduğu gibi o kelde de yine aynı şekilde la yukalu şöyle denmez inne işte ve aynı basar buna benzer bir şekilde yüzü demek Allah'ın zatı veya işte zati kendisi veya e, görmesi şeklinde de söylenemez. İstiva uhu alen arşı, arşa istiva etmesi de istila U arşı kaplaması şeklinde de yorumlanamaz diye belirtiyor. Bien nefihi çünkü burada ey fitwili yani böyle bir yorumda ne söz konusudur? İptalu iptalı sıfatı yani sıfatın ortadan kalkması sıfatın anlamsız olmasını kılmak vardır diyor. Ey fil cümleti genel itibariyle. لِأَنَّهُ taala حَيْسُ Çünkü Allah-u Teala اَطْلَقَ Yani yet kelimesini kullanmıştır burada. Ayet-i kerimede وَلَمْ kudrete ve nimete. Yani e, burada el kelimesini kullanırken kudret ve nimet kelimelerini zikretmemiştir. Bedele Elin, el kelimesinin yerine kudret ve nimet kelimelerini kullanmamıştır. Fethzahiru, <gülüyor> görünen odur ki ennehu erade <gülüyor> biha Allah-u Teala bununla istemiştir. Gayre <gülüyor> maneyey hima yani bu kudret ve nimet kelimelerinin kelimelerinden başka bir anlamı kastetmiştir. Fehuve ey iptal sıfatı ee, yani bu sıfatın e, ortadan kaldırılması böyle bir yorumla min asliha özü itibar yani özünden e, yani özünü ortadan kaldırmaktır demek istiyor. Bir esriha tam anlamıyla e, böyle bir şey yani e, haberi bir sıfatı yorumlamak bir şeye tahsis etmek bütünüyle kavlu ehlil kaderi e, kader ehlinin, kaderiyenin görüşüdür. Ey, yani umumen genel itibariyle, ve itizali mutezlenin görüşüdür. Ey hususen binaen ala tevahhumi lüzumi taaddudil kudemai yani onlar e, bu tür yorumları niye e, tercih ediyorlar? Çünkü aksi bir bakış açısının yani kadimlerin çoğalmasına e, ve sebep olacağı itibariyle e, bu tür e, zahiri şeylerden kaçınıyorlar, yorum yoluna gidiyorlar. fe inne sıfatel kadimi, esasında kadim sıfatı la tekuni illa kadimen, ancak kadim olur ve illa aksi takdirde fe yelzevu entekunen zatı muhal lan li havadise er kadim sıfatı kadim olmazsa bu durumda zatının hadislere sonradan olanlara mekan olması gelir buna yani eğer yani kadim sıfatı ancak kadim olur aksı tartirde Allah'ın zatı hadislere mekan bu durumda. ve ee, hu menzehun an allah Teala böyle hadislere mekan olmaktan e, şeydir. Ne diyelim? Menzeh. Ve kad ulimet böylece bilinir enne sıfatıhi subhanahu Allahu Teala'nın sıfatları leyset ayne zatihi ve la gayriha. Yani Allah'ın zatının ne aynısıdır ne de gayrisidir. Yani bu şu demek yani bu sıfatların mahiyetini, keyfiyetini bilemeyiz demektir. Fe la yalzamu ta'addudul Ve bu durumda yani bu sıfatların kabul edilmesi ta'addudul kudamayı gerektirmez. Summe ekka'da'l kadiyye bir kavli. Buradaki e, önermeyi ve buradaki cümleyi şu sözüyle tekit vurgulamakta. Velakin neye dehu? fakat eli sıfatuhu bila keyfe. Mahiyeti keyfiyeti bilinmeyen bir sıfatıdır. Ey? Bila marifeti ke keyfiyeti. Yani keyfiyetinin bilinememesi demektir. Evet bu sıfatı vardır ama bu sıfat nasıl işliyor? Bunu bilmemiz mümkün değildir ki azzina an marifeti kunhi baqiyati sifati yani diğer sıfatlarının özünü bilmemizin mümkün olmadığı gibi bu sıfatı da öyle bir sıfattır. Kadlen an marifeti kunhi zati yani zatının özünü bilmek bir yana diğer sıfatlarının da mahiyetini keyfiyetini bilmemiz mümkün değildir. Wa <gülüyor> gadabu rızâhu sıfatâni min sıfâtihî bilâ Allah'ın gazabı ve Allah'ın gazabı ve rızası bunlar da mahiyeti bilinmeyen sıfat iki sıfatıdır ey bilâ tafsîlin yani böyle detaylı ayrıntılı bir şekilde külliyen kuşatan bir şekilde bilinmesi mümkün değildir ennehumâ min sıfâtihî Efali ki bu ikisi de Allahü Teala'nın fiili sıfatlarından iki sıfattır. Ev min نوع tideti veya zati sıfatlarından iki sıfat. Ve <gülüyor> buradaki anlam şudur. Nne wasfer qadı billahi varudahu yani Allahü Teala'nın gazapla ve rıza ile nitelenmesi leise kavsfi ma siwahu minel halqi yani mahlukatın bu sıfatlarla nitelenmesi gibi değildir bunlar tamamen mahlukatın sıfatları ile Allah'ın sıfatları tamamen birbirinden farklıdır fahuma min sıfatil muteşabihati fi hakkı haqqi yani bu iki sıfat eee müteşabih sıfatlar sıfatları. Sıfatlardan konu konulardan müteşabih sıfatlar. Ana mazhabı ile imamu yani imamın e, imamın ne diyelim imam azam Ebû Hanife'nin görüşü itibariyle tercih ettiği görüşü itibariyle tebi'an bir cumhuri selef. Yani bütün selef yani genel itibariyle selefe tabi olarak o da bunları müteşabih birer sıfat olarak kabul etmiştir. Vakte de bihi cemun min al-ḫalif, halif yani sonraki gelen alimlerden çoğu da ona bu görüşünde uymuştur birçok alim. Fela yu Dolayısıyla bu iki sıfat yorumlanmamıştır. Şu şekilde yorumlanmıştır: Bi annal murade bi qadabihi yani Allah'ın gazabı ve rızasından maksat iradeül intikami yani Allah Teala'nın intikam alması, öç alması. Bu meşiyetul imami ve işte e, nimetleri dilemesi şeklinde yorumlanmamıştır bu bakış açısı itibariyle. Vel muradu bihima bu ikisinden maksat gayetuhuma ne nikmeti ve nimet yani bunların amacı işte gazaptır nimettir şeklinde de yorumlanmamış. Kale <gâle> Fahrul İslamî Farûdül İslam e, demiştir ki yani Farûdül İslam kim? Farûdül İslam tezdavi. İsbatül <gülüyor> yed Yani yet ve vecih sıfatları el ve yüz sıfatların ispatlanması hak'ın indela bize göre nedir gerçektir lakinahu malumun bir aslihi yani aslı itibariyle bilinendir muteşabihun bir vasfihi nitelik itibariyle müteşabih benzerdir yani isim isim benzerliği var işte insanda da el var Allah'ta da el var isim benziyor ama içerik benzemiyor ve la yujuz Asli bil aczi an derkil vasvi bil, bil keyfi. Yani mahiyeti nedir? Bunu anlamaktan aciz olmak itibariyle e, bu sıfatın aslını ortadan kaldırmak yani yorumlayarak yani işte şudur tahsis ederek işte Allah'ın yüzüne maksadı zatıdır diye, tahsis ederek yorumlamak doğru değildir. Yani bu sıfatın anlamını ortadan kaldıracaktır. Wa inna wa allet al monteziletu min ve Bu bakımdan yani bu tezile bu sıfatları yorumlayarak e, yanlış yapmıştır. Doğru yoldan ayrılmıştır. Fe innahum onlar redu el usuyle ilkeleri reddetmişler, kabul etmemişlerdir. Li <gülüyor> bil sıfatı, onun yüzeyi makul. Yani esasında bu sıfatların makul bir açıklaması vardır. Fakat yani bu sıfatların makul açıklamasına dair bilgileri olmadığı için, bu konuda cahil oldukları için ne yapmışlar diyor? Bu şeyleri, ilkeleri reddetmişler. Kasaru muattılatı. Muattıla olmuşlardır. Yani sıfatları kabul etmeyenler olmuşlar ve kaza aynı şekilde dekerahu şemsul eyyame's sarahsi benzer bir görüşü e, İmam imam sarahsi de söylemiştir diyor. Makale, sonra da şunu eklemiştir ki ve ehlü sünneti vel cemaati ehlü sünnet ve cemaat esbetu malumu bin yani nas'ta belirtilen e, Ilke neyse, nasıl, da nasıl ifade edildiyse, bilinen neyse onu kabul etmişlerdir ve ispat etmişlerdir. Ey bil ayatil kaf'iyyeti kesin kat'i ayetlerle ve delalatil yakiniyeti yakin, kesin delillerle ortaya konduğu şekliyle bunları ispat etmişlerdir. Yani bu sıfatları kabul etmişlerdir ve tevakkufu فيما هو متشابه هو الكيفيه yani burada müteşabih olan yani böyle yorumu bilinemeyen veya yoruma açık o, o mu bu mu tam olarak bilinemeyen ki o da nedir bu sıfatın mahiyeti ee, bu konuda da herhangi bir görüş belirtmemişler yani ola ki yanlış bir şey söyleriz endişesiyle. Ve lem yucazizu'l istigane bi talabi Yani bu bu konuyla uğraşılmasını da uygun görmemişler. Yani biz işte bunun bu şekilde manasını çözeceğiz deyip işin peşine düşünül düşünülmesini de e, uygun görmemişlerdir. Keme vasafallahu bihi'r rasihina fi'l ilmi. Yani ilim noktasında Allahu Teala e, ilimde derinleşmiş alimleri nasıl nitelemişse o şekilde davranmıştır. el er Sünnet alimleri diyor. Fekala allah Teala ayette diyor ki Alimran e, suresinin ilk sayfasında bu ayet Yekulûne âmennâ bihi Derler ki biz ona inandık kullun min'inde Rabbina, bütün bunların hepsi Rabbimizdendir. ve ma illa ulul elbâd. Ancak akıl sahipleri anlar, ne olduğunu bilir. İnteh, burada e, Serasin'in sözleri bitiyor. Bu de yine aynı şekilde bu noktada söyleyebileceğimiz ma fil ahadîsin yani benzer çerçeve, yani ne diyelim, eee bu haberi sıfatlar e, benzer içerikle hadis rivayetlerinde de geçmektedir. Minel ibaratil müteşabihat müteşabih ifadelerle yani müteşabih muhkem, muhkem e, açıkça belli yoruma müsait değil Ve müteşabih işte, o mu bu mu yani yoruma e, açık olan anlamında biliyorsunuz Şimdi, Hadis rivayetlerinde de vardır böyle bir tür şeyler. Kekavli sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Evet, inna min tabdatin. Yani Allah Hazreti Adem'i bir avuç dolusu topraktan yaratmıştır. Kaba min cemil art. Bütün yer yüzünden aldığı bir avuç topraktan yaratmıştır. Yani sanki bu atcene yani o sonundaki T yok gibi geliyor ama burada öyle koymuş. Ben öyle okuyacağım. Bu atcene bilmiyâhil muhtelifeti farklı sularla onu yoğurmuştur. ve vahu ona şekil vermiştir. Ve nafha fihi ruha ona ruh can üflemiştir. fe sare haywanan yani böyle his sahibi hisseden bir canlıya dönüşmüştür. Ne zaman? Badeen kane cemaden. Daha önce cansız bir varlık iken daha sonra canlı bir varlığa dönüşmüştür. El hadis. Bilinizse bu. Ve kavlihi alayhis salatu vesselamu ala ma ee, Müslim'in rivayet ettiği üzere yine Aziz Peygamber'in şu sözü diyor: İnne kulube beni aderna kullaha yani bütün insan bütün insan kalbi bütün insanların kalpleri beyne isbağini min asabeyil rahmani yani Allah rahmanın Allah Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Ke bin muahidin, tek bir kalp gibi Yusuf keyfe yaşar. Allah onları dilediği gibi ne yapar dönüştürür. Yani hepsi işte parmaktan ucunda dilediği gibi ne yapar onları değiştirir. Ve kevâli aleyhisselatü ve yine Allahü Teâlâ'nın şu ayeti pardon yine Hazreti Peygamber'in şu sözü: "La tezalu cehennemu taqulu" yani cehennem şöyle der durur. Her min meziy daha yok mu ya Rabbi? Ne zamana kadar? Hatta ya da fiya Rabbül izleti yani yüce, yücelin Rabb olan Allahü Teala ayağını cehenneme koyana kadar. El hadithu, bu da bir hadis. Ve ke ve aleyhissalatu vesselamu yine Hazreti Peygamber'in şu hadisi vardır diyor. İnnallâhe yebusutu yedahu billeyli Allah geceliğin elini yayar, uzatır. Niçin? Musi musî ennehâri Gündüz kötülük işleyeni affetmek için. Ve yebusutu yedahu binnehâri gündüze de elini uzatır, yayar, gündüz vakti. ve مُسْحِيَا الْلَيْلِ Gece günah işleyeni e, ne diyelim, affetmek için. Hatta, bu sürer, neye kadar sür? تَطْ لَعُشْ شَمْسُ Güneş, doğudan değil de batıdan doğana kadar her gündüz ve her gece allah Teala böyle elini uzatır ki ne olsun ee, gece gündüz kötülük işleyenleri affedebilsin diye, affetsin diye. Kemaravavu Müslüm'ün yine başka bir rivayet. Müslüm'ün rivayet ettiği. Yani Müslüm'de geçirmiş pardon bu şey rivayet. Ve keqavli aleyhissalatu ve yine Hazreti Peygamberin şu sözü. El-Hacerul-Esvedu yeminullahi fi ardih. Hacer-i Esved Kabe'nin bir köşesindeki Hacer-i Esved Allah'ın yüzündeki sağ elidir. Yusafihu bir ibaduh. Yani kullarıyla tokalaştığı, onlarla musaffa ettiği sağ elidir. Ve riva İbn Mace Yani İbn Mace de bunun bir benzerini benzerini rivayet eder. Min hadis-i Ebu merfuan yani Ebu Hureyde kanalıyla gelen merfu bir hadis Lafzuhu, lafz da şöyledir Men fâvazal Hacerel Esvede Yani kim işte Hacer Esved'le selamlaşırsa işte el sıkışırsa hani insanlar ellerini sürüyorlar ya bereketlenmek için Ve innemâ yufavidu yeder rahme yeder rahmani İşte kim Hacer Esved'e selamlarsa işte sanki Rahman'la Allahu Teala'yla el sıkışıyormuş gibi olur diyor. Fakat Şü'le Ebû Hanife Yani bir gün İmam-ı Azam'a soruldu. Amma varada yani şu şekilde gelen min annahu subhanahu yenzilu sema Allah Teala'nın gökten inmesi hususu yani bu konu varit olduğunda bundan soruldu. Bu konu hakkında İmam-ı soruldu. Fekkâle dedi ki يَنْزِلُ بِلَاكِيْهِ Allah iner, biz bu inişin mahiyetini bilmeyiz. وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ Yine Hz. Peygamber'in şu sözü bak ne kadar bir sürü rivayet burada serdetti. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمْ عَلَى Bu da çok meşhur bir rivayet, özellikle tasavvufçularının, tasavvuf itabetinin çok kullandığı bir rivayet biliyorsunuz. İşte Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı. Ve fi rivayetin başka bir rivayetinde şöyle geçiyor, ala Rahman, Rahman'ın sureti. Yani Allah'ın suretinde yarattı. Anlamında. Ve yani buna benzer birçok rivayeti söyleyebiliriz diyor, belirtebiliriz fe şu gerekir, en yecri ala zahirih yani zahiri neyse onu kabul etmek gerekir. ve yufavvadu emru ilmihi ila kaili bunun bilgisi, açıklaması ne kastediliyor ise bunu söyleyene yorumu havale edilir. Yani Allahü u Teala'ya. Yani biz Allah böyle diyorsa evet şahna layiklerdir ama biz bunu bilmeyiz bunun yorumu ancak Allah bilir demek gerekir bir ifade ve Yunuz Zehul ve Yunuz Zehul Bari Anil Allah Teala herhangi bir organ sahibi olmaktan tenzih edilmesi gerekir ve müşahbete sıfatil muhtededir ve e, yaratılmış niteliklere benzemekten de e, tenzih edilmesi gerekiyor. Evet. Ve kâle fil vasiyeti yine i̇mam Azam vasiye isimli e, Risale'de der ki ثُمَّ نُقِرُّ بِأَنَّ اللّٰهَ yani sonra şunu ikrar ederiz kabul ederiz Kabul ettiğimizi beyan ederiz. Bi Allaha Allah'e al arş Allah arşa istiva etmiştir. Min gayri olmaksızın en yapıne lou hajetün ilahi. Yani o arşa muhtaç olmaksızın istiva etmiştir. Vestikrarun <gülüyor> Aleyhi Yani orada yer tutma, mekan tutma olmaksızın. O <gülüyor> al koryandır ve gayrül arşi ve o arş değildir Allahü Teala arş değildir. Fakat kâne muhtacan, şayet Allahu Teala şayet Allah muhtaç olsaydı, lema kadere ale icadil alemi, yani alemi var etmeye güç yetiremez. Yani muhtaç olan var edemez. Ve tebiri o alemin varlığını sürdürmezdi, sürdürmeye gücü olmazdı. Ne olurdu? Aynı yaratılmışlardan bir yaratılmış olurdu. وَلَوْ سَارَ مُحْتَاجًا اِلَى الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ Şayet Allah oturmaya, bir yerde durmaya, ne diyelim, muhtaç olsaydı فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ O zaman arş yaratılmazdan önce Eynekayn <gülüyor> Allah'tan. Allah Teala neredeydi? Nasıl oturuyordu, değil mi? İnsan'a bunu sorarlar. Wa niyama qal al imamu Yani İmam Malik ne kadar güzel söylemiş bu konuda. Haytusu ile, su ile andelik el Yani bu istiva sıfatı sorulduğu zaman şöyle söyleyerek çok güzel buradaki ilkeyi belirtmiştir diye ifade ediyor. İstiva malum. İstiva bilinen bir şeydir. Velkeyfü meçhûl. Bu istiva nasıl gerçekleşiyor? Bu bilinmeyen bir şey. Bilmemiz mümkün değildir. Vessü'alü anhu. Bu konuda herhangi bir soru sormak, irdelemek, deşelemek, yani bunun işte şu kastediliyor falan bunun peşine düşmek. Bidatun. Bu da bidattır ve imanu bihi vacib. buna iman etmekse vaciptir zorunludur ve bu usul yani bu sözlerde belirtilen usul tarikatü selefi e, selefin yoludur selefin usulüdür selef ulemasının usulüdür ve hi eslem en güvenilir olan yol bu yoldur vallahi vallahi en doğrusunu Allah bilir وَقَدْ سَبَقَا تَوِيلَاتُ بَعْدِ الْحَلَفِينَ Yani bu konuda bazı halef alimlerinin yani halef sonaki gelenler demek biliyorsunuz. Bazı yorumları daha önce geçmişti. وَقَدْ قِيلَ denir ki اِنَّهُ اَحْكَمُ Bu da yani sağlamdır. Yani niye sağlam? Yani bir anlamda işte Murad ilahi budur kaydı koymaksızın bir anlamlandırma çabasıdır. Bu da insana bir yön verir. şeklinde bir manayı burada ifade etmeye çalıştığımız söyleyebiliriz. Lakin e, nakle bazı şafiiyeti bazı şafiler bazı şafii alimler nakletmiştir ki enne imam el-Haremeyni yani, Cüveyni kâne yete'evvelu evvelen öncesinde bu tür sıfatları ne yapıyordu? Tevil ediyordu, yorumluyordu. ثُمَرَ جَعَى ف۪ي آخِرِ Fakat daha sonrasında e, bu yorum usulünden vazgeçti. وَحَرَّمَتْ تَعْو۪يلًا tevhîl. ve tevhîli yasakladı. وَنَقَلَى icma السَّلَفِ عَلَى yani bu tevhîlin men edildiğine, yasaklandığına dair de Selef'in icmasını nakledir. Kema beyyene zâlike fil risaletin nizamiyeti El-Cüveyni'ye e, edilen Akayt Risalesidir. Risale-i Burada da açıkladığı gibi diyor. Ve huve lima aleyhi ashabunel maturidiyyetu ki buradaki açıklama e, biz e, maturidilerin bağhşacısına da uygun bir açıklamadır diyor. Mutavassita İbn Dakik el bu da Maliki bir alim İbn Dakik o bu konuda e, orta bir yolu benimsedi. Faqale dedi ki nakbalu tevil. Tevili kabul ederiz. Ama nasıl? İzer kanen ma'nel lazı hul bihi yani burada tevil edilen mana olursa, ne olursa gariben, mefhumen, min tehatu arabi yani Arapların e, ne diyelim, dil kurallarına, konuşma uslubuna işte dilin yani dil mantığına yakın o çerçevede anlaşılan bir anlam içeri. yani Araplar dili nasıl kullanıyoruz? Ya Arapça kimin dilidir? Arapların dilidir. Yani Arapların kullanımına uygun bir şekilde bir tevhid olursa Arap dil dil kurallarına uygun bir tevil olur ise yani bu yorumu kabul edebiliriz diyor. Ve tetekkufe fi idha kana Eğer bu çerçeveden uzaksa bu noktada herhangi bir şey söylemeyiz. Ve cera İbnü'l-Humam 'ala't-tevassut. Yine inumam da yani orta bir yol izle, izlemiştir. Şunun arasında beyne ented'ul hace tu ile tevil yani tevile ihtiyaç duyulan li halelin fi yani avamın halkın anlayışında sıkıntı olmasın diye yoruma ihtiyaç duyulan durumlar ile ve بين الا تدعو الحاجه لذلك <الْمَرًا> yani bu meram açıklamaya e, hacet olmayan yani bir bir hasep ihtilaf makam yani bağlamın değişmesiyle birlikte amacı açıklamaya ihtiyaç duyulmayan şey arasında bir yol izlemiştir diye ifade ediyor. قال شارح العقيده التحويه تهviye akidesinin şarihi demiştir ki, "ve la yuqalu şöyle denmez. İnnal rıza iradeül ikrami. Yani e, rıza sıfatı Allah'ın e, cömertlik göstermesi iradesidir. Yani cömertlik göstermeyi dilemesidir, istemesidir Şu şeklinde de söylenemez. Ve gıdba iradeül intikam. E, Kazap da Allah'ın öç alma isteği olarak yorumlanamaz. Fe innehâ da böyle bir yorum nefküm mis sıfat. Yani sıfatı onun Yani Allah'ın bu sıfatını geçersiz kılmaktır. Şeklinde ifade ediyor. Ve kat ittefaka ehl sünneti alâ. ehl sünnet şu konuda ittifak etmiştir. Şu noktada birleşmiştir. Ennallaha ye'muru bi'ma yuhibbuhu ve yerdahu. allah Teala sevdiği ve razı olduğu şeyi emreder. Ve imkâne lâ Yani istemese bile ve lâ yeşâuhu Dilemese bile tamam mı? Allah sevdiği ve razı olduğu şeyi emreder ve nehy eder nehy eder yasaklar amma yashatuhu kızdı ve yakrahu hoş görmedi ve yabghuhu buz ettiği şeyde nehy eder ve bu ala failehi bunu yapana da ne diyelim kızar ve in kana ve aradahu onu Dilese, dilemiş olsa, istemiş olsa bile. Fakat yuhibbu ve yargâh, allah Allahü Teala sevebilir, razı olabilir. Mâ la Yani istemediği bir şeyden. Ve yakrahu, hoşlanmadığı bir şeyden. Ve yaskatû. Ne diyelim? Kızdığı. Ve bu lima erâdav. İstediği bir şeye de kızabilir. Denir ki bi iradetin itikamı. Şimdi diyor ki bu Allah'ın öfkesini öç alma dileği, öç almayı dilemesi olarak yorumlayan bir kimseye şöyle denir. Şuraya şöyle sor da bir iradetin inanmi ve ikram. İşte rıza sıfatını da ne diyelim nimet verilmesi, cömertlik gösterilmesi olarak yorumlayan kimseye şu sorulur: Limete evvelte Yani niçin bu sözü yorumluyorsun? Bir sorulur. فَلَا بُدَّنْ يَعْبُولِهُمْ Bu durumda, yani şöyle söylemesi gerekir. لِيَنَّ الْغَضَبَ Çünkü gazap, öfke, غَلَيَانُ دَمِي kalbi Yani kalpteki kanın fokurdamasıdır. Yani biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Yani kalpteki kanın fokurdaması diye, diye değil de işte kan beynime sıçradır. Değil mi? Yani ne ifade eder? Bu öfkeyi ifade eder. Kan, kanın beyne sıçraması. Diye tercüme edebiliriz bunu. Böyle bir şey. Varlu rıza ise el meylu şehvet. Yani bir şeye yönelmek, arzu etmek. Ama özellikle yani bu tür şeyler işte kanın beyne sıçraması, arzu etmek, yönelmek bu tür şeyler وَذَلِكَ لَا يَل۪يقُ بِاللّٰهِ تَلَى Allah için, Allah uygun şeyler değildir. Yani Allah'ın şanına layık ifadeler, şeyler değildir. فَيُقَالُوا لَهُ O zaman ona yine şöyle söylenir. وَكَذَلِكَ الْاِرَادَةُ وَالْمَش۪يَتُ Tam Öyle diyorsun ama yani bizdeki irade dilemek de bu şekildedir. Buna benzer bir şekilde. Diye, nedir bu dilemek ve istemek? Meylül hayi ile şeyi, ya meylül hayi ile şeyi. Yani e, canlının bir şeye yönelmesidir. Ev ile mayyula imhu ve yunasibur. Yani ona uygun olan, uygun gördüğü şeye yönelmesidir. Vern alhiy minna bizden herhangi birisi maelem ila ma yijlibu lahu manfaat. Yani böyle fayda gördüğü şeye ne yapar? Yönelir. Yani herhangi bir insan fayda gördüğü bir şeye yönelir. Ama yetfem anumadırlar veya zarar olan bir şeyden, zarar geleceğini düşündüğü bir şeyden de uzaklaşır. Vahwa muhtajun ila ma yuridu. Yani herhangi bir insan istediğine nedir? Muhtaçtır. وَمُفْتَقِرُونَ yani اِلَيْهِ Aynı anlam. Ona muhtaçtır. Bu ne yapar? Bu muhtaçlık hali. يَزْدَادُ بِيْوْجُودِهِ Yani onun varlığını arttırır. Yani onun elde edilmesi, o ihtiyaç duyduğu şeyin gelmesiyle kişi artar. Ve yankusu bir adem yokluğuyla eksiklik hisseder, eksiklik ortaya çıkar. فَلْمَعْنَ الَّذ۪ي سَرَّفْتَ اِلَيْهِ الْلَفْتَ Yani senin bu söze, yani kaç tarafa soruyor? E, kaç tarafa söylüyor? ilzam etmeye çalışıyor. E, senin e, lafzı, evet, yani senin lafza bu şekilde bir mana takdir etmen. فَلْمَعْنَ الَّذ۪ي سَرَّفْتُ an سَوَانٍ Yani benim de burada takdir ettim manadan bir farkı yok. Bak sen işte, ee, dedim ki gazap, irade, işte yani bu şu işte, kanın değine sıçraması, şu falan bilmem ne, bunlar Allah için uygun değildir. Bak, irade, meşiyet, bak ben de bunlar ilişkin böyle bir yorum yaptım. Yani bundan farklı değildir senin yaptığın yorumda. Deyin cezahede, yani senin böyle bir yorumun e, uygun oluyorsa, mümkün oluyorsa, cezahede ki benim yaptığım bu yorum da mümkün. قال هر şöyle der ise başladım el irade bu biha yani nitelendiği irade muhalafeten lil iradeti muhalafetun lil iradeti leti yusufu bihal abd kulun nitelendiği iradeden farklıdır bundan başka bir şeydir bunu kasteder ise e, وَاِمْكَانَ كُلُّمْ مِنْهُمْ حَقِقَةً yani her birisi için gerçek anlamda irade sıfatı olmakla birlikte işte ama birbirinden farklı sıfatlar ise e, قِيْرَ ona şu sorumuz اِنَّ الْغَضَبَةَ Kazap e, gazap sıfatı var da rıza sıfat elledi yusufullahu bihi Allah'a nitelendiği gazap ve rıza sıfatları muha eee muhalifu lima yusufu bir apt kulun nitelendiği sıfatlardan farklı olarak nitelendiği gazap rıza sıfatları ve kullu min yani her ikisi için ayrı bir gerçeklik olsa bile وَاِذَا كَالَ مَا يَقُولُوا فِي اِرَادَتُمْ bunu irade konusunda söylerse يُمْكُنْ اَنْ يُقَالَ فِيَذِ sıfatı. Bu sıfatlar hakkında da bunun söylenmesi mümkün olabilir. لَمْ يَتَعَيَنْ تَعْوِيلُ Dolayısıyla burada herhangi bir tevil belirlenmez. İşte şudur, işte buradaki mana şudur veya şuradaki mana şudur şeklinde bir tayin, belirleme, yapılmaz. Bel bu terguhu, yani böyle bir tayinden, tespitten, bir belirlemeden, belirlemeyi terk etmek gerekir. Diyenmekte, böylece, işte yani bu mana şudur, tavrından kaçınmak, teslemü minettanâkubi, insanı çelişkiye düşürmekten korur, emin kılar. Ve teslemü yine seni emin kılar, min ta'tili ma'na esma illahi te'ala ve sıfatihi e, bile muciz. Yani yani böyle işte şu yorumdur, yani şu yorum bunun anlamıdır şeklinde bir belirleme ve dolayısıyla Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları bunları anlamsız kılma gibi bir yanlıştan da insan kurdu. Fakat Kur'an'ı zahiri an ve hakikati Kur'an'ı tamam mı? Zahiri lafzın zahiri neyse bunun hakikati neyse bundan farklı bir şekilde yorumlamak, bunun tersine yorumlamak bir gayr yani gerek gerekli olmadığı halde bu şekilde yorumlamak haram, haramdır. Böyle bir şeye e, Yönelinmemesi gerekir. Ve ve hader kelamı, işte bu söz yukalu likulli men nefa sıfatan min sıfatillahi Teala. Allah'ın herhangi bir sıfatını kabul etmeyen herkese burada yaptığımız ilzam söylenebilir. Yani kimler? Yani bu sıfatları nef edenler kimler? Ne için nef yediyorlar? Müsenmeler kiflim ah niye işte mahluk da böyle isimlendiriliyor. mahlukatın isimlendirildiği bu şeyle Allah isimlendirilemez endişesiyle sıfatları kabul etmeyen kimselere bu imza yönetilebilir. Fi innu la bu de gerekir en yes bu de şey en lillahi alla hatta fi sıfat sıfatı varlığı yani ee, yani, bırakın bu sıfatları, varlık sıfatında olduğu gibi, e, tam tersine e, bir şey, Allah hakkında ne olur? E, sabit olur. Yani cehennin safvanatı görüyoruz burada. E, o ne yapıyor mesela? İşte mükemmellik sıfatları ancak Allah hakkında kullanılabilir. Allah'ın nitelenmiş bir sıfatla e, mahlukat nitelenemez diyor, değil mi? E, ve işte insanlar işte iradedir, kudrettir falan, bütün, bütün bu sıfatları nefh Şimdi yani varlık sıfatı mesela ne yapacaksınız? Allah da var, insanlar da var. Yani bu ortak diye Allah'tan varlık sıfatını en temel zati sıfatına mı nefh edeceksin diye bir soru soruyor burası. فَإِنَّ وُجُودَ الْعَبْدِ كَمَا يَلِيهُ بِهِ Yani e, kulun varlığı, yani onun şanı neyse, kulun şanı neyse ona göredir. وَوْجُودُ الْبَارِي كَمَا يَلِيهُ بِهِ Yani Zat-ı Bari'nin, Allah-u Teala'nın varlığı da onun şanına ait şekilde. Bunlar farklı farklı şeyler. Yani buradaki isim benzerliği bu sıfatların aynıiyetini gerektirmez demek istiyor. Ve vücudu Teala bak farklılıkları söyleyecek. Ee, Allah Teala'nın varlığı yestehilü aleyhil adem. Yani yokluğun imkansız olduğu için. Yani Allah'ın yokluğu düşünülemez. Yani Allah'ın varlığının özelliği ma vücudul mahluku fakat mahlukun yaratılmışın varlığı nedir la yestahilu alayhi adab yani yokluğun imkansız olduğu bir şey değildir yokta olabilir mümkün var çünkü fema sema bi'rabb nafsuhu ve sema bi'rabb fema summiye bi'rabbu nafsuhu ve summiye bi be mahlukatuhu. Şöyle dedi. "Fame semma bihi Rabbu nefsahu ve semma bihi mahlukatuhu." Yani i̇şte Allah Teala'nın kendisini isimlendirdiği ve mahlukatını da isimlendirdiği şeyler. Örneğin Mithal Haydari. İnsan içinde kullanıyoruz, Allah için kullanılır. Allah da Kur'an-ı Kerim'de bu kavramları, bu nitelikleri kullanıyor. Velkayyum, kayyum. Velalim, alim. Velkadire, kadir kelimeleri gibi. O sema bi bazı sıfatı ibaduhu. İşte ve işte kulları nitelendirdiği eee bazı sıfatlar. Fenihnu na'kudu bi kulubina biz bunları yani kalben biliyoruz. Maani hazi'l esma'i fi Yani Allah Teala hakkında bu şeylerin manalarını kalben biliyoruz. Akledebiliyoruz. Bu anne hakku sabitun mevcut. Bunlar Allah hakkında olan gerçekliklerdir diye ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ve naqilu yine akledebiliyoruz eydan maani hazi'l esma'i fi hak'il yani yaratılanlar hakkında bunların nasıl bir şey olduğunu da akledebiliyoruz. Ve na'delu beyne'l mani? kadaran Yani bu iki anlam arasındaki ortak noktadır. Ne vardır? İsimsel bir ortaklık vardır. Ama varlıksal bir ortaklık yoktur. Niteliksel bir şey ortaklık yoktur gibi. Lakin hada man'a ki bu mana La yücedu fil harici müştereken, yani zihnin dışında ortak bir e, nitelik, yani her ikisinin de birleştiği ortak bir anlam değildir. İdil manel müşterek olup külli külli anlamda ortak olan mana la yücedu müştereken iller filazdı. Yani bunlar ancak zihinlerde olan şeydir, yani zihni ifadeler yani bu kavramların yani zihnin dışında bir şey yok. Gerçek yok. Yani varlıkları bir anlandı, anlamlandırma biçimidir. وَلَا <gülüyor> يُوْتَدُ فِي الْخَانِ لَا مُعَيَّنَا مُخَسَّمِ Yani hariçta bulunan, yani bulunan her bir kendine has bir gerçek. Allah'ın işte varlığı, sıfatlarının varlığı kendine has bir gerçeklik olarak vardır. وَاَيَثْ بُتُف۪ي كُلُمْ مِنْهُمَا كَمَا يَل۪ي Yani Allahu Teala'nın varlığı, sıfatları kendine has bir gerçeklikte var olur, vardır, ezeli ve ebedidir. Yaratılanları ki de buna göre